Bu videoda Çin'in yatırım portföyünün çeşitlendirilmesine ve basında sıkça okuduğunuz kur savaşları konusuna değineceğiz. Ülkeler ihracatlarını artırabilmek için paralarının değerlenmesini pek istemiyorlar. Ama bunu dile getirmeleri de mümkün değil. Bu durumda nasıl kur savaşı olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Sanırım şimdi Çin'in yurt dışı portföyünü çeşitlendirmesini incelerken göreceğiniz rakamlar size bu konuda bir fikir verecek. ABD'nin Çin'le olan ticaretinde 2009 yılında ciddi bir açık verdiğini biliyoruz. ABD'nin Çin'le verdiği ticaret açığı miktarı 260 milyar dolar. Yani Çin, Amerika'ya bu kadar fazla mal satıyor. Son iki videoda bu konunun üzerinde durmuştuk. Çin, Amerika'ya daha yüksek tutarlarda ihracat yapabilmek için ülkesinin para biriminin değerlenmesini önlüyor. Ve bu ticaret dengesizliği dolayısıyla biriktirdikleri parayı Amerikan varlıklarını satın almak için kullanıyor. 2006, 2007, 2008 yıllarında Amerika varlık fiyatlarında ABD varlık fiyatlarındaki yükselmeyi burada görmüştük. 2009 yılında ise durum enteresan. Amerikan rakamlarında çok ciddi bir yükselme yok. Aslında yükselme var ama ticaret dengesizliğini karşılayacak ölçüde değil. Peki, bu durumda Çin nasıl kur çıpası kullanabildi? Buradaki tabloda, Amerikan hazinesi tarafından ihraç edilmiş olan tahvillerin ne kadarının diğer ülkeler tarafından satın alınmış olduğunu görüyoruz. Bu tabloyu Amerikan Hazine Bakanlığı'nın web sitesinden aldık. Diğer ülkelerin merkez bankalarının elinde ne kadar Amerikan hazine kağıdı olduğunu gösteriyor. Amerikan hazine tahvillerinin en büyük alıcısı Çin. Kasım 2009 itibarıyla Çin Merkez Bankası'nın elinde 929 milyar dolarlık Amerikan hazine tahvili bulunuyor. En büyük alıcı Çin ve Kasım 2009, Kasım 2010 arasındaki dönemde ellerinde bulunan Amerikan hazine kağıdı miktarının azaldığını görüyoruz. Rakam hala 900 milyar doların üzerinde ama azalmış. Ve bu dönemde Amerika ve Çin arasındaki Çin'in lehine olan dış ticaret açığı devam ediyor. Ve bu ülke, yani Çin, parasının değerlenmesine izin vermiyor ve birikimlerini diğer ülkelerin varlıklarını almakta kullanıyor. Peki, bu durumda gördüğümüz düşüşün sebebi ne olabilir? Amerikan hazinesinin ihraç etmiş olduğu tahvillerin dışındaki varlıkları da yatırım yapıyor olabilirler. Ama buradaki tablo, orada da bir hareket olmadığını gösteriyor. Ama bu tabloda dikkatimi çeken bir şey var. 2010 yılında diğer ülkelerin ellerinde bulundurdukları Amerikan hazine tahvillerinde ciddi yükselişler var. Özellikle de İngiltere'nin. İngiltere'nin elinde bulunan Amerikan tahvillerinin tutarı 2010 yılında 155 milyar dolardan 500 milyar dolara yükselmiş. Ve Amerika ve İngiltere arasında belirgin bir dış ticaret açığı yok. Buradaki grafikten bakalım. Döviz kurunda da ciddi bir değişiklik yok. Evet, bunun çok daha karmaşık bir açıklaması olabilir ama benim aklıma gelen oldukça basit. Çin, yatırım yapacağı varlıkları çeşitlendirmeye karar vermiş olabilir. Belki özellikle Amerikan hazine bonolarına yatırım yapmak yerine, yatırım portföylerinin bir kısmını euro veya sterlin olarak tutmaya karar vermiş olabilirler. Diyelim ki portföylerini çeşitlendirmeye karar verdiler ve sterlin cins varlıklara yatırım yapmaya başladılar. Bu durumda İngilizler de dış ticarette zorlanmamak için sterlinin değerlenmesini önlemeye çalışacaklar. Sterlin değerlenirse İngiliz ihracat malları göreceli olarak daha pahalı hale gelecek. Dolayısıyla İngiliz Merkez Bankası sterlinin Amerikan dolarına karşı değer kazanmasını istemeyebilir. Dolayısıyla da gelip Amerikan doları cinsinden varlıklara yatırım yapabilir. Benim aklıma gelen en basit açıklama bu. Ve bir küçük nokta daha var eklemek istediğim, Çin hükümeti parasının biraz değer kaybetmesine izin verdi. Dolar-Yuan paritesi 6.8'den 6.6'ya doğru geldi. Çok yavaşça bir değerlenme. Sanırım Çin yatırım portföyünü çeşitlendiriyor ve Amerikan doları dışındaki döviz cinslerinden de yatırım yapacak. Ve Çin'in yatırım yapacağı bu ülkelerde paralarının değerinin çok yükselmemesi için Amerikan doları bazında varlıkları satın alacaklar.